Evet kıymetli dostlar, <Gülüyor> kıymetli dostlar, Neredeyiz? Türkiye'nin ilk ve tek MyLife TV'sindeyiz. MyLife TV Türkiye kanalının 10 numara 5 yıldız programına hoş geldiniz. Bugün yetişkinlerle ilgili soruları kısaca pratik ve uygulanabilir önerilerle anlatacağız. Evet, birinci soru başlasın. Yetişkinlerde kumar alışkanlığı nasıl yapılabilir? Evet, yetişkinlerde kumar alışkanlığı bir nevi bağımlılıktır. ve Eğer kişi çocukluktan, ergenlikten itibaren sürekli haz eksenli, sürekli zevk tabanlı yaşamışsa, yani sevmediği hiçbir sorumluluğu almamışsa, sadece sevdiği yüksek dopamin salgılatan yüksek mutluluk veren, faaliyetleri yapmışsa, diğer yapılması gereken sorumlulukları atlamışsa, bir kere de kumar bağımlılığına bir şey, bir kereden bir şey olmaz diye başlamışsa, katlanarak büyür. Yani bağımlılık döngüsüne girer, bir gün bırakır, iki gün sonra tekrar başlar. Arkadaş ve sosyal çevre buna etken olabilir. Aynı zamanda biliyorsunuz. Dijital kumar bağımlılığı da var. Ya 10 lira daha yatırayım, zaten 10 bin lira kaybederim, kaybettim. Belki bir şans yüzüme gider deyip, kazandıkça daha çok yatırma, yatırdıkça daha çok kaybetme, kısır döngüsü ve depresif ruh halinden kurtulmanın tek yolu hem psikolojik hem de psikiyatrik yardıma birlikte alıp çift kanatlı, ve ailesini ve sosyal çevresinde yanına olarak kurtuluşa ve sahibi selamete ulaşmak mümkündür. İkinci soru gelsin. İş bulma kaygısı nasıl öğrenir? İş bulma kaygısı bir defa fazla mükemmeliyetçi davranırsanız, iş beğenmezseniz, tabiri caizse iş zevki gücü, ben daha ağır bu kelimelerle ifade etmek istemiyorum, ee, ama söyleyeyim artık, kıçınızı kaldıramıyorsanız iş bulamazsınız. O yüzden yüzüncü iş arayışına kadar, yüzüncü mülakata kadar yeni koşul ve şartlarda eski tecrübelerinizi de yanınıza alarak geçmişteki ah, of, tüfleri bir kenara bırakıp onlardan yeni analiz ve sentezler oluşturarak hızlı iş bulan, e, nerede sizin kabiliyet, yetenek ve zekalarınıza uygun İşler varsa yedi cihana haber salın, e, sanal alemde de iş bulduran bulmanızı sağlayan e, hem sitelere hem de kurumsal kurumlara başvurarak hızla iş bulabilirsiniz. Ama birden genel müdür seviyesinde maaş alayım derseniz çok ararsınız. Belki 20. 30. yılda e, iş bulamamış hala olursunuz. Aynı zamanda da kumar oynuyor olabilirsiniz. Kumar oynamayın. İş bulurken bilimsel yöntemler, teknikler ve yöneticilerden tüyolar alın. Çünkü yöneticiler sizi mülakat yapıyorlar, bunlar iş alıyorlar. onları Onlara danışarak, mesela kariyer koştuğu alarak veya iş bulma danışmanlığı alarak bunları telafi edebilir, iş de bulabilirsiniz. Hoşça ve dostça kalın. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Yeme bozukluğunu nasıl denebiliriz? Evet. Kıymetli seyirciler, kıymetli gençler ve yetişkinler. Yetişkinlere özel program çok olmuyor. Genellikle belden aşağı ağlıyor. Ama biz sizleri düşündük. Bakın e, sorumuzu tekrar alalım. Yetişkinlerde yemek, bo yeme bozukluğunu nasıl yenilir? Evet, yeme bozukluğu. Başınızdaki yetişkinler eğer yemek seçiyorsa, siz de bunu bir mataf zanneder. Habire yemek seçersiniz. Habire yemek seçtikçe ödül ceza sisteminde hamile zevk aldığınız, lezzet aldığınız yemeklerden bol bol yerseniz, e, kal, vücudunuzun kalan bölgeleri, kalan vitamin, proteinlerini alamamış olursunuz. Tek yolda ilerlersiniz. O da keçi yolu olur. En güzeli sevdiğiniz, sevmediğiniz her şeyi sevdiklerinden Sevdiklerinizden bir tek fazla yiyebilirsiniz. O yüzden çevrenizdeki yemek seçen insanlardan rica edin. Bir seferberlik yapın. Herkes artık ee, yiyeceklerin, içeceklerin, sebzelerin, meyvelerin içeriklerine baksın. Vitamin, proteinlerine göre şu dışarı papuç gibi çıkan diliniz var ya, onu dinlemeyin. Onu fazla dinlemeyin. Başımızda zebellak gibi durup sadece sevdiği şeyleri yemeye, habire e, yani abur cubur atıştırmaya devam ediyor. Halbuki hayatta o kadar güzel yiyecek, içecekler, sebzeler, meyveler var ki keşfedin sizi bekliyorlar. Gelsin dördüncü soru. Ensar Bey soruyor. Buyurun. Alkol ve madde bağımlılığını nasıl ökederiz? Alkol ve madde bağımlılığında gençler bir kereden bir şey olmaz. Ben bu maddeyi kullanmazsam ergen çevrem tarafından dışlanırım. Yapayalnız kalırım. Denenmişi Deneyerek alkol ve madde bağımlılığına batarsınız. Sizden önceki nasıl bazı sinekler gelip böyle sinek avlayan kalıtlar vardır. Onların üstünde bebelendiğini ve hatta belli bir süre gebelip gittiğini göre göre tekrar neden madde veya uyuşturucu bağımlılığın saplanırsınız. Bunun için mutlaka bir profesyonel yardım alın. Uzman psikologlardan, uzman psikiyatrlardan madde bağımlılığıyla mücadele tekniklerini profesyonel öğrenmeniz gerekiyor. Ama sizin bunun bir şey olmadığını, size zarar veremediğini, kafanızın güzel olduğunu iddia etmeyin. Geçici güzel olur ama beyin kimyanız sürekli türbülansa girer, sürekli geriye sarar. Bugün bırakacağım, yarın bırakacağım derken bir bakmışsınız, 5 yıl olmuş. Kendinizi Bakırköy'den bulursunuz. Artık bir uçurumda mı bulursunuz. Biliyorsunuz bir uçturucu bağımlısı yüksek bir yerden aşağıya doğru baktığında çakıllık, kumluk, kayalık alanı deniz zannedip tefes üstü cehennemin dibine doğru gitti. Çok yazık oldu böyle gençlere. O yüzden yakınlarınızdan, ailenizden mutlaka uzmanlardan yardım alın. Düşmez kalkmaz bir Allah. O yüzden bizler size yardıma hazırız. Evet beşinci soruyu Bir Bipolar bozukluğunu nasıl önleyebiliriz? Bipolar bozukluk çok ciddi bir sıkıntı çünkü çok büyük bir iniş çıkışlar, dalgalanmalar var. Bazen öyle bir duygu gelir, adam öldüresiniz gelir. Bazen öyle bir duygu gelir, dünyanın en mutlu insanı zannedersiniz. Hem sever kişilere hem dövmeye kalkarsınız. Böyle bir e, hayatı siz de hak etmiyorsunuz. En güzeli hem Psikoterapi hem de özellikle psikiyatrik yardım yani ilaç ve farmakolojik tedavi şart diyoruz. İnsan hali, insanın duygu durumu bozulabilir, değişik hastalıklar yaşayabilir, buna neden olacak davranışlar yapmış olabilirsiniz, genetik yollarla, kanallarla gelmiş olabilir bir takım. Travmatik yollarla siz bir rahatsızlığını yaşıyor olabilirsiniz. Ama her şeyin bir çözümü var. En azından kötünün iyisini bulmak, zamanla iyi, iyinin de iyisini hızla yükselmeye ve kanatlanmaya. Gerçekten ruhunuz stabil ve istikrarlı iyi olmaya e, layık. Siz de bunu biliyorsunuz ama bunun için biraz emek gerekiyor. Evet sevgili gençler, e, kıymetli yetişkinler. Altıncı soruya devam edelim. Panik atağı nasıl önleyebiliriz? Panik atak bir anda gelmez. Yavaş yavaş. Böyle travmalarla vesaire. Siz e, dersiniz ki bir anda geldi. Bir anda nefes kalıyorum. Bir anda ölme düşünceleri var. Bir anda büyük rahatsızlıklara yakalanıyorum. Hissi. Hep ya olursa, ya şu olursa, ya olursa. Sanki Hollywood senaristlerine taş çıkartırcasına birçok kaygıyı bir anda yaşarsınız, bir anda nefessiz kalıyor gibi, bir anda acillik oluyor gibi hissedersiniz. Ama bunların hepsi birer prova, birer senaryo, ee, biliyorsunuz ilk yardım veya deprem senaryoları oluyor. Buna uygun bir provalar oluyor okullarda, hemen bir zil çalmasıyla nasıl herkes bir yangın tatbikatı yaşıyor, sizlerle bir nevi her türlü hastalığa sanki yakalanıyor hissi, o anda nefesiniz kesiliyor hissi gibi gibi bin bir türlü senaristlerin bile aklına gelmeyen paranoyalar, senaryolar, kaygılar yaşıyor olsanız da bunun da çözümü var. Psikologlar size psikoterapiyle, psikiyatrlar da farmakolojik ve ilaç tedavisiyle mutlaka ve mutlaka yardım edeceklerdir. Ama siz ilk defa karşılaştığınız için asla iyileşemeyecek ve asla bunun tedavisi yok zannedersiniz. Ama görüyorsunuz biz konuştuğumuza göre, bu seansları yaptığımıza göre bunun tedavisi var. Şimdilik... Hoşça ve dostça kalın. Bir sonraki 10 numara 5 yıldız programında yine İstanbul semalarında ve ruhunuzun çift kanadında görüşmek üzere. Sevgiler selamlar olsun.